Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Beurer'in HK-37 model ısıtmalı boyun fuları veya boyun atkısı. Bunu inceleyeceğiz. Bu ürünün ilk başta bir kutu açılımını yapalım. Bakalım içinden neler çıkıyor. Ee şöyle size göstereyim. Bu boyun atkısı şöyle bir poşetin içinde geliyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi birazdan ben bunu detaylı içini dışını göstereceğim size. Burayı böyle açtığımız zaman buradan bir tane Böyle bir power bank çıkacak. Bu power banki ortalama 1 saatte şarj ediyoruz. Kendisinin verdiği ısı süresi de ortalama 4,5 saat. Siz tabi internette bunun detaylı açıklamalarını okuyabilirsiniz. Ben daha çok ürünün kendisini inceleyeceğim. Ürün şöyle çok güzel e, yünden dokunmuş. Güzel bir e, ürün. Dıştan görünümü güzel. Şöyle iç kısmına geldiğimiz zaman da iç kısmının böyle hissiyatı da gayet oldukça güzel bildiğimiz atkı tarzında ee, şu kısım dikişlerinden de anlayacağınız üzere boyunun arkasına geliyor burada şu kısmın içinde rezistansı var burası bize ısıyı veriyor yani bu ürün tamamen böyle her tarafından ısı veren bir ürün değil sadece ısıtmak istediğiniz ister boğaz altı ister boyun kısmını kendinize takıyorsunuz ona göre ısıtıyor sonrasında bank'ine böyle buradaki kablosundan takıyoruz Burada powerbank takma yerimiz var. Buraya bunu geçiriyoruz. Bunu böyle geçirdikten sonra Burada bir mankenimiz var. Biz bunu mankenin üzerine koyalım. Böyle bir hep beraber inceleyelim. Şu ipliklerin olduğu yer öne gelecek şekilde. Şu açma-kapama düğmesi de yine öne gelecek şekilde. Bunu böyle takıyoruz. Oyunumuza geçiriyoruz. Böyle. biraz önce söylediğim gibi ısıtıcıların olduğu kısım böyle boynun arkasında bu böyle buraya geliyor şu açma kapama düğmesinden açıyoruz şu an birinci seviyede yeşil yanıyor bir tane daha bastığımızda sarı yanıyor bu ikinci seviyede ısıtması bir tane daha bastığımızda da üçüncü seviyede en sıcak mod kırmızı yanıyor bu şekilde bunu takıp Tabi şuradan sıkaraktan kendi boynunuza göre ister hava alacak şekilde ister almayacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Bunu bu şekilde taktığımız zaman yaklaşık birkaç dakika içerisinde hemen ısıtmaya başlıyor. Oldukça kullanışlı bir ürün. Bunu ister karlı havalarda dışarıda gezerken ister kamp yaptığınız zaman, çadırda uyuyacağınız zaman kullanabilirsiniz. Geceleri karlı havalarda, soğuk havalarda oldukça kullanışlı bir ürün. Bunu daha önce ben denedim, kullandım. Gayet de memnun kaldım. O yüzden bir videosunu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar şimdi bu boyun atkısını boynumuza geçirdiğimiz zaman şöyle bir kullanışı var bunun. Daha önce söylediğim üzere buradaki bağcıklardan bunu istediğiniz gibi isterseniz böyle boğazınıza tamamen sıkabilirsiniz. İsterseniz de böyle biraz hafif hava alabilir. Zaten ısıtıcısı bunun tam enseye gelecek şekilde arkada. Diyelim ki eğer zamanla terlediğinizde falan makineye atmak istediğinizde 30 derecede yıkayabiliyorsunuz. Şu alttaki power bankini çıkarıp e, yıkamada herhangi bir sorun yok. Bu arada bu power banki ile aynı zamanda telefonlarınızı falan da şarj edebilirsiniz. Bunun öyle bir özelliği de var. Burada birinci kademe, ikinci kademe ve üçüncü kademe ısı ayarı. Bunu böyle boynunuza takıp kullanabilirsiniz.